alış anlaşması sonucu oluşan fiyat farklılığı kontrolü nasıl sağlanır? Öncesinde tanımladığımız kampanya sonucu yapmış olduğumuz mal alımlarındaki fiyat farklılıklarının kontrolünü sağlamak için Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde alış yazarak alış anlaşması kontrol ekranını görüntüleriz. Belirli müşteri gruplarının belirli malzemeler ile veya belirli tarih aralığında uygulanacak fiyat kampanya listeleri ile çoğul olarak takip işlemini sağlayabiliriz. İşlem ekranında firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Fatura seçimi yapmak için Faturalar alanına gelerek F1 ile liste ekranını görüntüleriz. Liste ekranında kolonlarda cari, şube veya tarih filtreleri kullanarak belirli aralıklardaki kontrol işlemini sağlayabiliriz. Yapacağımız kontrolde aynı cari üzerinden işlem yapılmış olması gerekmektedir. Listede tek bir cariye ait kampanya faturalarını klavyemizden boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme yaparak aşağıdaki panelden seçeriz. Seçmiş olduğunuz faturalar kalemler alanında gelecektir. Faturaya ait ürün, miktar, fiyat Varsa indirimler ilgili satırlarda görüntülenebilmektedir. Yeşil ile gösterilen satır değerleri kampanya dahilinde anlaşılan fiyat ve fiyata bağlı olarak indirim bilgileri ve indirim ile oluşan net fiyat bilgilerini göstermektedir. Bir örnek incelediğimizde ikinci satırda bulunan B ürünü için mavi alanda ürünün alış fiyatı, yeşil alanda kampanya ile anlaşılan fiyat, ve bu iki fiyat arasında olan fiyat farkını kırmızı alandan takip edebiliriz. Fark toplamı kolonunda satırda bulunan sto ait birden fazla işlem bulunuyor ise toplam olarak göstermektedir. Alış faturaları ile daha önce yapılan alış kampanyaları karşılaştırıldığında ortaya çıkan bu fiyat farklılıklarının fiyat farkı faturası aşağıdaki panelden fiyat farkı oluştur dememiz gerekmektedir. Cari kartta tanımlanmış fiyat değerleri bulunuyorsa, evet ile işaretleme yaparak işlemi gerçekleştirmesini sağlarız. Eğer cari kartta tanımlı fiyat bilgisi bulunmuyorsa, hayır ile işaretleme yaparak pencereyi kapatırız. Fatura ekranında işlem türümüz verilen fiyat farkı olarak gelecektir. Alış anlaşmasında yer alan tutarları kalemler alanında görüntüleyebiliriz. Kaydet ile fiş kaydını oluştururuz. Oluşan fiyat farkı sonucu ilgili kalemler için artık fiyat farkı faturası oluşturulmuştur. Kontrolünü sağlamak için faturalar alanından F1 ile fatura listesi ekranını görüntüleriz. Önceki seçimimiz bulunmaktadır. Tekrar aşağıdaki panelden seç dediğimizde sistem önceden fiyat farkı oluşan kalemleri uyarı olarak getirecektir. Böylece aynı fatura üzerinde fiyat farkı oluşturulamaz. İlgili ekranda kampanyalarda oluşan fiyat farklılıklarının kontrolünü sağlayabilir ve aynı ekran üzerinden fiyat farkı faturaları oluşturabiliriz.